Mahi etse de yokluğun, dayanırım dildarın. Mahi etse de yokluğun, dayanırım dildarın. Öyle birdir o baki aşkın, ayızda bile ha. Aşk Ayızda bile Aşk Bime elime Kesilirim Kanarım Ben gibi. Kesilirim, kanarım ben bağ gibi Bir elinden olsun badem, yalnız sana yıkarım Bir elinden olsun badem, yalnız sana yıkarım Kesilirim, kanarım ben bağ gibi Lime lime kesilirim Kanarım ben bağ gibi Bir elinden olsun badem Yalnız sana ikram olsun da de yalnız sana ikrarım yalnız sana ikrarım yalnız sana ikrar